Açıkça söylemek gerekirse, bir vlog çekmek istemiştim İstanbul'da. Neyse ki, bugün artık bir şeyler planlayacağım. Çünkü uzun zamanda video atmadım, duygular ve şeyler hariç. Yani normal akışımda uzun zamanda video atmadığımı gördüm. O yüzden de... Hey! İstanbul'da dolaşacağız. Bizim evin şöyle bir avantajı var, göstersem mi diye düşünüyorum. Hatta dün göstereyim onu önce. Benim kamera tam olarak alamayabilir ama şu taraflarda ve şu olacaktı da şimdi tam gözükmüyor. Avrupa kası var. Tabii benim evet kamera sıkıntılı olmuş bu aralar. Neyse sorun değil de evet, Avrupa kası görünüyor öyle söyleyeyim. Ben nereye gidiyorum diye soracak olsanız AVM'de bazı işlerim var. Öyle. Şimdi metroya doğru gidiyorum. Ne tam da bugün katım geldi. Katım geldi ve öyle. Onu, onunla acayip çuval ödeme yapıyorum da 150 saat uğraşıyorum tabi Neyse, bu evet. bir dakika <gülüyor> Nerede olduğumu siz düşünün hmm. İstanbul'a alışmak biraz zor oldu evet ama Fırta işte gitmek istediğim bir yerde Tabi İstanbul'a keşke zorunda kalmamış daha gidebilseydim ama Bazı şeyler bazı şeylerin sonuçlarını doğrulabilir Bazı kötü şeyler bazı güzel şeyler sebep olabilir tam tersi de olabilir Öyle Kafa toparlamak için üst kata çıktım Aldım bir şeyler onları, daha bir milkshake aldım kendime de onu biraz şey yapacağım, içeceğim ve evet böyle öküz kadar bir boy aldım evet ben ayıyım çünkü <gülüyor> yok yanlış anlaşılmasın öyle değilim de şeyim biraz çok tüketirdim genelde ve daha benim işim de olacak daha bu paranın hepsini harcayamam tabi o yüzden tek bir şey aslında tuttum kendime zaten daha bakacağım yerler var, öyle Yeni bir kuraklığa bakacağım alabilecek miyim Al yani hep şu an alamam da ee, alabilecek miyim bilmiyorum bakacağız çok hoşa gitmiyor değil mi kamerayla karşısında bir şey ilk içmek ne kadar mantıklı geliyor bana bilmiyorum ama block geliyor bir de ne satayım <gülüyor> ee, bu şeyin altında, şu katın altında merdiven var. Tabii bu merdiven normal yüklü merdiven gibi değil, eğimli. Oradan bir çıkıyorlar. <gülüyor> Oğlum deprem etkisi yaratıyor. Yavaş be kardeşim. Hmm. zaten tsunami geçirmişiz. Bu yakında sallam bizi be kardeşim. Bak hala yapıyorlar, hala yapıyorlar. Bunu söylemek gerekirse tabi çok yüksek sesle de konuşamıyorum. Bir takım açıklamalar için bir de ve duygular için de yaptım bu vuru. Evet yine bir duygu yine bir ses konusu vesaire falan filan. Ee, birinci duyurum vakti olan sürede ikinci kalanma video atmaman, bunun da sebebi ekipmanları da henüz ayarlayamadım. Bir de ben ekipmanları ayarlayacağım, materyal çıkaracağım ondan sonra da. Şunu demek gerekirse Ne diyeceğimi şaşırdım bir an ama e, tabii bu kanal daha çok dediğim gibi e, işte gramer bilgisi falan Yani daha doğrusu ydt'ye yönelik Böyle yks'nin dil seçenlerine yönelik Ve biraz da genel kültür olmaları için yapıyorum Bunu ben böyle söyleyebilirim açıkçası Herkes... Yani İstanbul'daki bir tane arkadaşım bana hep şey derdi ee, İstanbul'un çok da şey bir yanı yok diye Hospital miydi bilmiyorum da Böyle İstanbul'un kendine has para kazanma yöntemleri var diye sormuştu İstanbul'a ilk geldikle günlerden de fark ettiğim şeylerden birisi de bu Afedersiniz ama her taraf için gene Yani şu an burası değil de Boğaz tarafına giderseniz eğer özellikle sabah vakitlere giderseniz garantisini ve 3 veya 4 tane full gül satan çingene rol yani. Vallahi. Tabi burada kimseyi aşağıladığım falan yok. Burada o tamam onlar da insan da ne bileyim. Yani kimseyi burada aşağıladığım falan yok. Lütfen bazı bazı sayfalar gelip beni şey yapmadım. Hayatım boyunca yaşamadığım şeyi yaşamak istemiyorum lütfen. Arkadan da müzik geliyor sürekli. Piyanomsu bir müzik. Ve AVM girdiğimde de vardır. şu anda var. Nasıl bir fikir anlamadım ki. Ya i̇şin tuhaf mutlası. Herkes böyle arkadaşlarla gidiyor ya. Ben de tekim. Tek tabanca. Halı bu yok. Kendim bununla başka bir süre yapmışım işte. Oğlum burada arada yani kaydım bu bölümü yaparken Allah bile dördüncü, beşinci iç içim falan bunu. Dördüncü kayıp bunu böyle... Beş oldu hatta. Öyle söyleyeyim. Okuluma alışabildim mi diye soracak olursanız alışabildim. Hatta gayet iyi davranıyorlar bana burada. İyi yorumlar alıyorum benimle ilgili. Okulun da aslında kötü bir okul olduğu söylenemez. Öyle. Hangi okulda olduğumu şimdilik söyleyemem. Belki beni tanıyanlar özelden atabilirim. Bu arada şöyle bir şey açtım. Şöyle bir şey yaptım Instagram hesabımda. Bir iletişim bölümü ekledim. Belki görmüşsünüzdür, belki görmemişsinizdir. O iletişim bölümünde Gmail hesabımla telefon numaramı verdim. O şeyler üzerinden bana benimle iletişim kurabilirsiniz. Video fikirleri için, şarkı işiyle ilgili veya farklı bir şey için benimle iletişim kurabilirsiniz öyle oğlum bu milkshake şeylerinde bak şununla da, şu kapak aşırı dar aşırı dar vakumlamak gerekiyor bunu oğlum acaba Fenerbahçe yarın ne yapacak çok merak ediyorum şu an Fenerbahçe yarın ne yapacak onu çok merak ediyorum biz de bizzat de Fenerbahçe'de olarak seviyeye geçen maç ağır yenilmiştik tabi Toparlayacak mı bilmiyorum. Jesus neden bir şeyler yapar belki bilmiyorum. Eskiden çikolata şey sevdiğimi şu anda çilekli sevdiğimi fark ettim. Geç çikolatayı yine içerim de. İlk vloglarımdan bir vloglarımdan ilk bloklarından birisinde şöyle demiştim. Kamera göz açı niye şuraya bakmıyordu. Hep şuraya bakıyor diye. Onu ben de anladım. Daha rahat görebilmek için belki de buraya yerine buraya bakıyorumdur. Öyle. Yani harbiden depremetisi oluyor ha. Benim bir an önce bunu uzatlaşmasına sırf tırmla geçireceğim. Hangi AVM'de olduğumu söyleyeyim. Bağlarbaşı Kapitol'deyim ben şu an. Yani Kapitölde bayağı büyük bir AVM'den gibi duruyor açıkçası. İlk gelişim değil tabii ki de ama daha böyle detaylı bakabileceğim ilk gün diyebilirim. Çünkü genelde yani bir işim vardı, girdim. Bugün yalnızım. Belki arkadaşlarımı şöyle bir davet eder. Şuraya iptal gelirim. Bir zaman sana derklaşıyor çünkü. İşte yeter bunu vakumladım. Böyle. Size kamerayı açtığımdan beri 5 dakika olmuş satı. Neyse. Okulda vlog çekmeyi istemişimdir ama hiçbir zaman cesaret edemedim böyle bir şeyi. Niye? diye soracak olsun niye diye soracak olursanız da ee, normalde bizim okula e, telefon şöyle diyeyim yasak ama kim tanımıyor kim, herkesin elinde telefon. Tabi bunu sallam yani hakaret olsun diye söylemiyorum, hepsi herkes de böyle. Yani bilinmiyor açıkçası nelerin olduğu. Önce sınıf grubumuzdan bir mesaj gelmiş, konu anlatımı gibi bir şey İngilizceye şunu fark ettim, ilk anlayabiliyorsun konuları. Yani tek bokumayla okumayla halledebilirsin. Tabi dilin güçlüyse tek okumayla bütün konuları halledebilirsin. Biraz da pratik yapman gerekecek bu kadar. Tabi speaking konu gelince işte, aşırı fazla pratik gerekecek. Tabi ben de güçlüğüm geç, speaking de değil. Ama işin tuhaf noktası, ee, ne kadar İngilizce konuşabiliyorsun diye soracak olursam... doğrusunu konuştuğu konuştuğumda denemezsin. Niye? çünkü ben aşırı duraksıyorum. Yani şu an burada konuştuğum gibi konuşamıyorsun İngilizceyle. Aşırı duraksıyorum. Çünkü ben İngilizce'ye daha henüz söyledi. ben şahsen eee B1'e geçeceğini düşünmüyorum. Ha şimdi diyeceksiniz ki o zaman niye İngilizce konuşacağız kardeşim diye soracak olursanız da şunu söyleyeyim. Ben her geliştirdikçe oraya da bizzat bulucam. Yani biliyorum ki biiite gelişim. Yani benim gücüm kuvvetli de. Ee, her öğrendikçe, her kendimi geliştirdikçe fazlasını yapalım. öyle diyorum. neyse Bu videoda konuşacaklarım bugünlük bu kadar. Kendim ve bununla baş başa bakıyorum izninizde. Çok ben şey yaptık. <gülüyor> Neyse kendimi bugün bununla baş başa bırakıyorum. Ee, dilerim daha güzel videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Diye.